Merhaba gents score. Kramzat'a kra. Oh, you Biliyorum. Among us. Evet, evet, Ne yapacaksınız? <gülüyor> <gülüyor> Çak yaptım. Chuck <Çak> yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ya, evet, karmaşası. <gülüyor> um, Light, Light edits. Edit. <gülüyor> Biliyorsunuz. Evet. Yani, o yüzden arkadaşlar lütfen abone ol, like evet. paylaş, bizim Instagram'da takip edebilirsiniz. Dön yapabilirsiniz. Ama bunları yapmıyorsan demek ki sen impostorsun. Ve oyundan sen sen çıkar. E, Sana oy Just Bir çıkar, evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama yapma, yapma. Oğlum ya cute. Ha. I want to Gel neredesin oğlum sen ya? Bak, çok geçti senden jeyci Beni öldüremez ki şu an. en en nefret etim en nefret ettim andan bu. Allah bu demi. bir dakika şey şey dedi az önce. Beni öldüremezler diyor. Ama tam o anda onu uyduruyorlar. kimi body? Kimdi madem? Dur artık. Eyvallah, eyvallah Rus. İyi Allah Allah. Ben şeyden bu hani oksijen tüpü dolduruyor ya iki tane. Biz seni orada görmedik, ben de oradaydım. Seni orada görmedik. Like, he said, he said he said it was the part of the lab and we did not see you. Biz seni orada görmedik, ben de oradaydım. Seni orada görmedik. Bak az ev, az ev. Ben izah Bir şey söyleyeceğim. imposter görev yapabiliyor mu? Hayır. O zaman belirle. Hayır, ben değilim bu arada. Hayır, Şimdi evet, evet, evet. Exactly. Evet. <gülüyor> Hayır. ben değilim bu arada. Ben çıktım. Hayır, ben değilim. İran gerizekalımız. Yavaşla. Güzel kazandım. İran'a <N huz> yine de dur. İran'da ya. Birisi Makhov'u ona yazdı. <habíaatchetvyası> bu oyun gerçekten çok acayip. Benim çevremde de çok var bu oyunu oynayanlar. Geceleri uyumuyorlar sabah. Sana Bu Evet diyor ki gecede gecede uyumuyorlar falan diyor. Like people don't sleep at night because of the game. Evet. onlara ne ya? katmıyorlar. Bakın nasıl bir salgından bahsediyoruz? bıktım ya. Bıktım ya. İyi olmak istemiyorum. Puşt olmak istiyorum ya. Nasıl istiyorum? istiyorum. alışmaktan bıktım ya. kazanan oluyor. Peki sonra ne oluyor? ben de tam bilmiyorum tabi de. Siz oynayanlar da bilmiyor. Peki acaba bu oyun bağımlılık yapıyor mu? Yapıyor ya. yapıyor. Yok, yapmıyor. bu ne yapıyorlar? Bağımlılık yapmıyor like addiction to this game for hayır no. Ben... Yani ben istediğim zaman oynuyorum yani. Işte, işte, işte, ya yani İstediği zaman oynamak istemiyorsam oynamıyorum. Bazılarının gerçekten iş yok. Yani, bazıların yok Ama yok ya gerçekten yok. Mesela Barman. E mesela mesela mesela <gülüyor> yani benim momsaleri tamam. eriyor yani benim arkadaşlarım var işleri yok ama yine de yani istediği zaman da oynuyorlar yani ve bu oyun 10 kişi yoksa pardon 6 kişi falan yoksa nasıl oynanır 6 kişi de sıkıcı yani yani, yani 8 de... falan 8 kişi 9 yani kişi neyse bilmiyorum banlılık falan yapmıyor o zaman yalnız. Gel. Yakalla. Gel. Gözümün önünde Bıktım, bıktım. Neyse gelecek değil ki? Bu neden burada duruyor diyecek. Bizim içimize gelmeye çalışacak. Geldi öldüreceğim. Ceset burada gözük, taşın Ya ama hili var ya? git. Ilmi yani kimse odan göremez yani bak ben görev yaptığını gördüm zaten başından beri Kimin? senin Benim mi? tamam teşekkür ederim. Tamam o zaman gel beraber. <gülüyor> <gülüyor> Ölür direk direkt Zafer altındaydı. Elektrikler kesildiye oradan aşağı iniyordum. Rapor yazısı geldi, altın üstünde Zafer <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir ben şey yapmadım. <gülüyor> Ölünün yanından <gülüyor> <gülüyor> <geçmiştiniz>. <gülüyor> <PROFİL> Ölünün yanından <gülüyor> nasıl? Benim yanımdan öldürdün mü? Ben öldürmedim. <gülüyor> <gülüyor> <Öldürüm. gülüyor> Gel arabalıyım. Yakala. onu. öyle. What the fuck? What the bro It's bring out the Bro, bir konuşabilir miyim ya? Ben yukarı doğru sizle beraber geliyordum. Sonra döndüm. Samır girdi odaya. Anın özünden ben bak ben vermedim verenler var ben vermedim evet dinliyorum bak şimdi yukarı doğru çıkıyordum elektrik kapanladı bu böyle aşağı inerken konuşma konuşma bro veriyorum böyle bana yapıyoruz zaten ama yani biz doğru yani seçiyoruz yani yok yok gerçekten çoğu zaman da doğru seçmiyorsunuz öyle mi? No no no. Even even when ya? Arkadaşlar yeni geliştirdim Nietzsche'yi. Ha bilerek yaptı. Vallahi çok kusucu bir şey ya. Bak kapıyı kapattı ve yani hiçbir şey bilemez yani. Nerede? Nerede olduğunuzu ben. Okay. Cheeky penguin. E penguin Leo'nun. La Şerefsizsiniz. Nerede? Nerede olduğunuzu Nerede? Sıraya bakma bacı. İş Bir de bakma sabotaj yapmayın. <gülüyor> Hello. How can I get to <gülüyor> taxi? <Taksim koy. gülüyor> <gülüyor> yeah, no, yapma, yapma, yapma, yapma. Ortam ne ya? Çok sorular atıyorum. Oo! Oo! Çitin kanı. kullanma. Dolandırıcılık falan gibi bir sürü şikayetler var. Bu şey değil mi? şikayet ediyorlar böyle? Biçip biçip direkt yapıştırdı. Direkt direkt ben bir ben de Kristenet. bir şey Ya ya. Sen bütün oyunların katilisin ya. Keza o yapma ölmüş. Yanına mı geldi gelecek. İkisi ben Evet sistem beni öldürsen kesin geldim. değil mi? Evet. katili gördüm. reported. Ne? yalats katili gördüm. Constance Build Eno'nun kafasını kesti. Direkt en sağ odalardan birinde. Gerçekten report belki belki impostor olduğu old yok ki anlamadın mı? Onların güvenliği kazanmak istiyor. Sen doğru. Sansfield direkt Eno'nun kapısını kesti kemiklerini. Ne ne ne oldu yani? Abi doğru da Doğru Boşa gittim ya. Cinayet, mis suç. Bunlar yüzünden bırakamıyorum ya. Ne görev yaptım? Tarama yaptım. Ah hayır. Ne? Bu bu? Kim ellerine sağlık Ne? Bu Kim ellerine sağlık. İşlemediğim cinayetler Tamam report yap. İyi girerken oluyor burada? Oh, iki of them. So I think he was. Yani Emin alamadı. Sakin o. Yani alamadı Nerede buldun? Arkadaşlar Beyza bak şimdi nasıl hiçbir info olmadan ortalığı karıştırır. Abi yarımdan Abi o zaman sen bir şey söyleyeceğim odasının oradan geçerken orada bir dakika bir dakika ben bir şey sormak istiyorum saniye ya. Sen abi ben admin dedim. Ben odasında o içeri girdin. <gülüyor> o zaman neden ilerledin? Ne var Ben sol tarafa doğru burada. Oraya geri Ya yalanamadım. Böyle bir şey, zambak etti. Bir oyun bakını ben. Aha, Ya, ya <gülüyor> e, Başka başka oyun. <gülüyor> ya vallahi <biliyor> <gülüyor> bilmiyorum. Benim oyun yani. Ben beni ben yarattım işte yani. <gülüyor> ya, <among us. gülüyor> Onu oh, no, yine bak istiyorsanız bu Instagram'dan Ama da bulabilirsiniz. <gülüyor> evet arkadaşlar, bitti Among Us eee videosu bitti. Evet. Lütfen abone olun The Pilash Instagram'da takip edebilirsiniz. Discord link var onu tıklayabilirsiniz. Twitch var. Twitch kanalımız da var. JT Vlogs on YouTube. Evet. Link orada orada sohbet edelim. Sohbet so so edelim. Sohbet. So well bir dahaki sefere görüşünce kadar. Bay